Evet arkadaşlar, kramp için bitkisel tedavi. Zerdeçal bunlardan bir tanesi. Zerdeçalın içerisinde terapi etkisi bulunan bileşenler mevcuttur ve bu yüzden krampları önler. Bir kabın içerisine bir miktar hindistan cevizi yağı ekleyin ve üzerine 2 yemek kaşığı zerdeçal ekleyerek kalın bir kıvam elde edene kadar bunu karıştırın. Oluşturduğunuz bu karışımla kramp ağrısı olan bölgeleri iyice ovun. Rahatlamayı hemen göreceksiniz. Buna alternatif olarak zerdeşal kapsülleri içerek de kramp ağrılarını geçirebilirsiniz arkadaşlar. Greyfurt, limon ve portakal. İki küçük boyutlu portakalı soyun. Üç limon ve bir greyfurtu parçalara ayırın. Bunları karıştırıcı içinde çekerek sıvı kıvama gelmelerini sağlayın. Bu karışımı içerek bacak kramplarını önleyebilirsiniz. Eğer elinizde greyfurt ve portakal yoksa bir bardak limon suyuna bir tutam tuz ekleyerek karıştırın ve için. Hardal Tohumu Hardal muhteşem bir manganez kaynağıdır ve kasları aktif tutan asetik asitten bol miktarda bulundurur Bu yüzden acıyı yatıştırır. Yapmanız gereken sadece 1 yemek kaşığı sarı hardalı 1 bardak ılık süt ekleyerek karıştırmanız ve karışımı içmeniz olacaktır. Kereviz, elma, pancar 3 adet kereviz, 1 adet elma, 1 adet pancar, yarım fincan suyu 100 ml kadar. İlk olarak bütün malzemeleri blender'a koyun ve iyice karıştırın. Uyumadan bir ya da iki saat önce bu karışımı için. Ginkgo biloba. 3 yemek kaşığı ginkgo biloba, 30 gram kadar, bir bardak su, 250 mililitre kadar. Ginkgo bilobayı baharatçılardan bulabilirsiniz. İlk olarak suyu ısıtın ve kaynayana kadar bekleyin. Ardından suya ginkgo bilobayı ekleyin. 3 dakika kadar ka çayın demlenmesine izin verin. Ardından ocaktan alın. Ardından içebileceğiniz sıcaklığa ulaştığında çayın keyfini çıkarın. Günde bir ya da iki fincan içebilirsiniz. Doğal bel, bal ne beli ya? Tabii ki bal. Doğal bal elma sirkesi arkadaşlar. Bir yemek kaşığı bal 25 gram. Bir yemek kaşığı elma sirkesi 100 mililitre ve 250 mililitre su arkadaşlar. Bal ve elma sirkesini bir bardak suda karıştırın. Aç karnayı yatmadan önce bunu için. Süt, doğal bal ve limon suyu. Doğal bal tabii önemli arkadaşlar. E, sütün de doğal olması önemli. 200 mililitre süt. 1 yemek kaşığı bal 25 gram 1 çay kaşığı limon 5 mililitre kadar Sütü ısıtın ve içerisine bal ile limon suyunu ekleyin. Biraz soğuduktan sonra uyumadan önce bunu için. Isırgan otu ve su 2 yemek kaşığı kuru ısırgan otu 20 gram kadar ve 1 litre su Isırgan otunu suyun içine koyarak 5 dakika kaynatın. Ardından demlenmesini bekleyin ve günde 3 kez tüketebilirsiniz. At kestanesi yağı ve zeytinyağı 5 damla atkestanesi kestanesi yağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu iki malzemeyi de karıştırın ve bacaklarınızı dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu uyku öncesinde kramp önleyici bir yöntem olarak da ya da ağrı hissettiğinizde bunu uygulayabilirsiniz. Epsom tuzu. Küveti ılık su ile doldurun. 2 bardak epsom tuz ekleyin ve iyice karıştırın. 20 dakika boyunca küvette bekleyin. Genellikle ilk duşta sorununuz ortadan kalkar. Eğer geçmezse ertesi gün... Bunu bir daha yapabilirsiniz. Elma sirkesi. Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı elma sirkesi katın. Krampları önlemek için bu sudan günde bir defa için. Bacak kramplarını önlemek için her gece yatmadan yaklaşık yarım saat önce yarım bardak ılık suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi, bir çorba kaşığı kalsiyum, laktat ve bal karıştırıp içebilirsiniz. Karanfil yağı. Bir miktar karanfil yağını ısıtın. Etkilenen olan üzerine sürün. 5 dakika boyunca kramp giren bölgeye masaj yapın. Gerekirse bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Pekmez ve süt. 1 bardak ılık suya veya süte 1 çorba kaşığı pekmez katıp karıştırın. Bu karışımı için birkaç dakika sonra kasılmalar geçer. Gerekirse bu karışımından 2 bardak da içebilirsiniz. Biberiye ya. 1 litrelik kavanoza 30 gram kadar biberiye yaprağı koyun ve kavanozu kaynar su ile doldurun. Kapağını kapatın ve 30 dakika kadar bekletin. Bu sıcak çözelti içine bir bez batırın ve 10-15 dakika süreyle kasılmış alanda bu bezi bekletin. Bir bardak sıcak suya bir ya da iki çay kaşığı kurutulmuş meyve, pardon, biberiye katın. Yaklaşık 10 dakika boyunca bekletin ve sonra süzün. Bu suyu günde iki ya da üç kez için. Sıra geldi bu videomuzun ibretlik sözüne. Bakın o da şu arkadaşlar. Dost sanma her zaman yüzüne güleni. Gül de güzel kokar fakat sonra batar dikene. Ne kadar güzel bir söz değil mi arkadaşlar? Videolarımızın güzel sözleri her video sonunda olacak. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Sağ alttan kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı oradan bitkisel videoları göreceksiniz. Teşekkürler. İzlemeye devam.